Bu derste bir dik üçgenin çevrel çember merkezinin aslında hipotenüsün orta noktası olduğunu kanıtlayacağız. Bunun için öncelikle bu dik üçgenin bir dik kenarının orta dikmesini inceleyeceğiz. Öyleyse bc kenarının orta dikmesini çizelim. Şöyle bir şeye benzeyecek. Bu doğru parçası bc kenarını tam ortadan 90 derecelik açıyla keser. Bu b noktası, b'den bu noktaya m diyelim, M orta noktadır. B'den M'ye olan uzunluk M'den C'ye olan uzunlukla aynı. Yani bu iki uzaklık eşit olacak. Orta dikmenin hipotenüsü kestiği noktaya da O diyelim. O'nun bu dik üçgenin çevrel çemberinin merkezi olduğunu ispatlayacağız. Farkına varabileceğiniz ilk husus, bunu daha önce birçok soruda gördük. OBM üçgeninin ABC üçgenine benzer olduğu bunu kanıtlamak çok da zor değil. İkisinin de 90 derecelik açısı var. Eğer iki üçgenin başka karşılıklı eş açısı olduğunu gösterirsek, o zaman açı açı özelliğine göre benzer oldukları sonucuna varabiliriz. İkisi de şuradaki açıyı paylaşıyor, değil mi? ABC küçük üçgenin bir parçası. ABC de aslında aynı açı ve büyük üçgenin bir parçası. İkisi de aynı zamanda 90 derecelik bir açıya sahip olduğu için, açı açı üçgen benzerliğine göre, OBM üçgeni ABC üçgenine benzerdir. Bunun faydası ise, benzer üçgenlerde karşılıklı kenarların sabit bir oranda olduğunu bilmemiz. Yani küçük üçgen üzerindeki BM kenarı ile büyük üçgendeki BC kenarı arasındaki oran, iki üçgenin hipotenüsleri arasındaki oranla aynı. BM'nin BC'yi oranı, BO'nun BA'yı oranına eşit. Çünkü bu üçgenler benzer. BM'nin BC'yi oranını biliyoruz. BM, BC'nin yarısı. Buna göre bu oran 1 bölü 2 olacak. M, bu kenarın orta noktası. Yani bu uzaklık, şu uzaklıkla aynı. Eğer 1 bölü 2 eşittir, BM bölü BC bu da eşittir BO bölü BA ise, o zaman şu orta kısmı yok sayarsak, 1 bölü 2 eşittir BO bölü BA deriz. İçler dışlar çarpımı alırsak, BA eşittir 2BO buluruz. Veya iki tarafı ikiye bölersek, buna denk bir ifade çıkar yani, yarım BA eşittir BO olur. Yani kısaca BO BA'nın yarısıdır. Bu BA'nın yarısı. Bu diğer uzunluk AO uzunluğu BA eksi 1 bölü 2 BA. Yani bu da 1 bölü 2 BA olacak. Buna göre buradaki doğru parçası AO, OB'ye eş olacak. Ve böylece ilk olarak bu orta dikmenin BC'nin orta dikmesinin dik üçgenin hipotenüsünü orta noktada kestiğini gösterdik. O'nun AB hipotenüsünün orta noktası olduğunu saptamış olduk. Bu da kendi içinde gayet ilginç. Ayrıca orta dikme üzerindeki bir noktanın doğru parçasının bitim noktalarından eşit uzaklıkta olduğunu da biliyoruz. Bunu daha önceki bir videoda göstermiştik. Buna göre OB'nin OC'ye eşit olduğunu biliyoruz. Buradaki birinci ifadeden ise OB'nin aynı zamanda OA'ya eşit olduğunu biliyoruz. OB, OA'ya eşit, OB, OC'ye eşitse, buna göre, OC eşittir, OA. OC, OA'ya eşit olmalı. Veya başka bir şekilde düşünürsek, bu O noktası, üçgenin tüm köşelerinden eşit uzaklıktadır. Buna göre, bu uzaklık, ki çevrel çemberin yarıçapı olacak, şu uzaklıkla ve buradaki uzaklıkla aynı. Böylece O'nun tüm köşelere eşit uzaklıkta olduğunu biliyoruz. Bunun anlamı da O'nun çevrel çemberin merkezi olmasıdır. Ve böylece dik üçgenin çevrel çemberinin merkezinin hipotenüsün orta noktası olduğunu ispat ettik. Veya başka bir de işte dik üçgenin hipotenüsünün çevrel çemberin merkezini kapsadığını. Çünkü herhangi bir üçgenin bir tek çevrel çember merkezi vardır.